Bize burada üç tane denklem vermişler. Ama denklemlere bakmaya başlamadan önce bir denklemin ne zaman bir sonucu, ne zaman birden çok sonucu veya ne zaman bir sonucu olmayacağını hatırlayalım. Eğer denklemi çözdüğümüzde x eşittir bir sayı gibi bir sonuca ulaşırsak, örneğin x eşittir 5 veya x eşittir 10 gibi bir sonuca ulaşırsak, yani x için belirli bir değer bulursak, bu durumda denklemin bir tane sonucu olur. Bu tek çözüm. Eğer bu denklemler üzerine çalıştığımızda 3 eşittir 5 gibi tuhaf bir sonuca ulaşırsak, bu durumda denklemin çözümü yok. Çözümsüz. Şimdi bu denklemlere bakalım. Bu denklemlerin hepsinde denklemi geçerli kılacak x değerini bulmamız gerekiyor. Eğer denklemi sadeleştirdiğimizde 3 eşittir 5 gibi biraz önceki gibi tuhaf bir sonuca ulaşırsak bunun doğru olmayacağını bildiğimiz için bu iki sayıyı eşit kılabilecek sihirli bir x sayısı olmadığı için denklemin çözümü yoktur diyeceğiz. Eğer bunun gibi garip bir sonuca ulaşırsak denklemin çözümsüz olduğunu anlarız. Eğer 13 eşittir 13 gibi bir sonuca ulaşırsak, yani bir değer eşittir kendisi gibi bir sonucu ulaşırsak, seçtiğiniz x değeri ne olursa olsun bu denklem doğru olacaktır. Bu durumda sonsuz sayıda çözüm olur. Bunları kısaca hatırladıktan sonra şimdi buradaki 3 denklem üzerinde çalışmaya başlayalım. Eksi 7x artı 2 eşittir 2x artı 2 eksi 9x. Buradaki 2'den kurtulmak için eşitliğin her iki tarafından da 2 çıkarabiliriz. Her iki taraftan da 2 çıkarırsak, sol tarafta eksi 7x kalır, sağ tarafta ise 2x, bunlar sadeleşir, eksi 9x kalır. Eşitliğin sağ tarafını toplayalım. 2x eksi 9x, eksi 7x etti. Denklemimizde, eksi 7x eşittir, eksi 7x oldu. Bu eşitlik x'in her değeri için doğrudur. Yani buradaki senaryoya benziyor. Denklemin her iki tarafını da eksi 7'ye bölersek ne olur? x eşittir x sonucuna ulaşırız. Her iki taraftan da x çıkaralım. Eşitlik 0 eşittir 0 oldu. Herhangi bir x değeri için 0 eşittir 0 olacak. Yani bu ifadelerin her birisi x'in tüm değerleri için doğru. Bu denklem için sonsuz sayıda çözüm var. Şimdi ikinci denkleme bakalım. Eksi 7x artı 3 eşittir 2x artı 2 eksi 9x. Bu kez önce denklemin sağ tarafındaki 2x ve eksi 9x terimlerini toplayacağım. Denklem eksi 7x artı 3 eşittir Eksi 7x artı 2 halini alacak. 2x ve eksi 9x'i topladık, eksi 7x etti. Denklemin her iki tarafına da eksi 7 ekleyelim, eksi 7x ekleyelim. Eğer sol tarafa eksi 7x eklersek, sol tarafta sadece 3 kalır. Eğer sağ tarafa eksi 7x eklersek, bu gidecek. Sağ tarafta sadece 2 kalacak. Yani tek yaptığım denklemin her iki tarafına da 7x eklemek. Ve sonuç 3 eşittir 2 gibi anlamsız bir sonuca ulaştık. x değeri ne olursa olsun 3 eşittir 2 olamaz. Yani ortadaki denklemin çözümü yok. Bu denklemi doğru kılabilecek bir x değeri yok. Son denkleme bakalım. Eksi 7 x artı 3 eşittir 2x artı 2. Buradaki sabitlerimden kurtulmak için her iki taraftan da 3 çıkaralım. Sol tarafta eksi 7x kalır. Sağ tarafta ise 2x eksi 1 kalır. Değil mi? Eksi 7x eşittir 2x eksi 1. Eşitliğin her iki tarafından 2x'i çıkaralım. İki taraftan da 2x çıkarıyoruz. Eksi 9x eşittir eksi 1. Şimdi de iki tarafı da eksi 9'a bölelim. x eşittir 1 bölü 9. Yani buradaki ilk durum gibi. x için bir değer bulduk. x 1 bölü 9'a eşit. x eşittir 1 bölü 9 bu eşitliği geçerli, doğru kılıyor. Bu denklemin tek çözümü var.